Buranın kader bezo. <gülüyor> Haydi beyler, toplanık birlik. Sözümüzü verdik. Sözümüzü tutmasın da bilerek. Ben sanıyorum. Bur değil, gidiyoruz. Şehirdekilerde bir şey yapmayız. <gülüyor> Haydi. Siz arkamdan gelirsiniz sonra. Tamam milo, tamam. sen, abi sen o abisin. Hatırladın mı beni? Hatırladık abi, hatırladık. demek hatırladın Remzi Sen hatırladın mı Lahmet? La evet, hatırladım. Neyse, ben hemen yardıma gelmem lazım. Abi sen kimsin? <gülüyor> Söyleyemem maalesef kim olduğumu. Haydi. Ölme sakın. Sen bana eskiden yardım etmiştin. Ölme, sakın ölme. Doktor bey, hastanın durumu nedir? Maalesef hasta çok çok kan kaybetmiş, çok geç getirmişsiniz. Yani olay bittikten iki saat sonra getirdiğiniz için hasta çok kan kaybetmiş. Yani maalesef hasta öldü. Nasıl ya ölmez bu? Ölmez ya. Sapa salam bu adam. Ölmez ölmez. Maalesef öldü. Sana söz veriyorum, sana bunları yapanlardan intikamımı alacağım. Sana söz veriyorum, sana bunu yapanlardan intikamını alacağım. Merak etme, kanın nerede kalmayacak. Senin intikamını alacağım. Bekle berençler, geliyorum. Evet, hırsızın evi burasıydı ya hatırladım evet. Gel, hoş geldin Mehmet. Nasılsın, iyi misin? Kötüyüm abi. Niye? Esat abimiz öldü ya. Ben de kötüyüm. Hani hiçbir şey yok. Hem bu orda Besat abinin konu açılmışken Esat abi bunu bana göndermişti ölmeden bir ay önce. Ne var la bu flashın içinde? Valla bilmiyorum. Ama sadece bana bir şey olursa bunu hırsıza ver demişti. Ha eyvallah koçum. Eyvallah. Sen nereye gidiyorsun la? Bir çay içseydin. Yok abi beni aşırı tehlikeden bekliyorlar. Aşırı tehlikeye gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak Mehmet. Sende. Çalıştım lan şu Ammonoko Domu'nun kamerası. Vallahi böyle şeylerden çok iyi anlamıyorum. Heh galiba başladı. Hoş geldin hırsız. Çılgın fakir. Her şeyi hanginiz yaşarsınız, hanginiz uyursunuz bilmiyorum ama Eğer bu bana bir şey olursa Bu kaydı hırsıza göndereceğim Eğer bu kaydı izliyorsan Büyük ihtimalle ben ölmüşümdür Benim arkamdan üzülmeyin Bunu söyleyeyim size Ben zaten bu dünyaya mutlu olmak için gelmişim benim yaşama Ben yaşasam ne olacak Yaşamasam ne olacak Ben zaten yaşayan bir ölüyüm Arkamdan sakın üzülmeyin la. Arkamdan sakın üzülmeyin İyi ki de ölmüşümdür lan ölmüş de. Allah'ın akırsız. Bay bay. Hışt. ne olmuş lan burda katliam yaşanmış ben bunu kimin yaptığını bilirim kesinlikle maskeli adam. ben bunun hırcını şehirdeki birinden çıkartacağım Lan, gel lan buraya. Sen maskeli adam değilsin. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın? Bunu ne yapacağım? <gülüyor> Amirim kudumunu burası pislik. Maalesef ursız behy usar Karınızı kaybettik <Gülüyor> <Gülüyor> I don't know. motor bey, bu hırsız delirdi ya ee peki düzelme gibi bir olasılığı var mı maalesef öyle bir olasılık yok hırsız bey bütün sevdiklerini bütün, bütün sevdikleri öldüğü için maalesef komple delirdi yani bu deliliğin geri dönüşü olmaz Oh my god, U ha ha ha ha ha Nene nene dedim mu bak Bir getirelim. Bir getirelim. Türen kalıyor Türen